Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Altın ve döviz kurlarında durum ne olur? Ayrıca, konut ve araç alacaklar için önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videolara beğeni atarsanız çok memnun olurum. Prolog ve filologlara taş çıkartacak gelişmeler oluyor, hilkat garibesine yeni isim takıldı, hilkat garibesinin yeni ismi indirim oldu. Peki, nedir bu okubet? Dostlarım, boşuna demiyorum, konut veya araç almayın diye. Otomotiv, inşaat ile konut sektörü çökmüş durumda, ne araç ne de konut almayın. Haksız zamlarla sizler kazıklanacağınıza, şu an aşırı derecede durgunluk nedeniyle hızla zayıflayan konut ve araç ticaretine, konut ve araç almayarak otomotiv ve konut sektörlerindeki yanan bu güzel alevlere bir bidon benzinde siz dökün, müteahhit ve galerici denen kefereler daha çabuk yansınlar. Zaten birçoğu satışlar durduğu için 5 aydır yanıyorlar. Satışlar durduğundan dolayı da %122,9 olarak belirlenen motorlu taşıtlar vergisi, yeniden değerleme oranının 2023 yılında %61,5 olarak uygulanmasına dair karar, bugün resmi gazetede yayımlandı. Fiyatları, 1,5 yıl içinde 4 kat artırılmış, 5 kuruş etmez araçlara, konutlara çok yüksek fiyat çekiyorlar. MTV indirimi adı altında, araç piyasasını canlandırmak istiyorlar, lakin vergi indirimi yapıldı diye bu fiyatlardan yine kimse araç almaz. Araç ve konut piyasası canlandırılmak isteniyorsa, galericilerin yurt dışından sıfır araç getirmeleri sağlanmalı, ayrıca vergi seviyesi, eski seviyelerin daha da altına çekilmesi gerekiyor. Geza, konut sektöründe durumlar daha da kötü ve gün geçtikçe, yarım kalmış inşaatların durması hızla artıyor. Şişirilmiş konut fiyatlarında ise, hükümetin ciddi adımlar atarak, gerçek indirimler için karar çıkartması lazım. Yanı sıra, konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve devaluasyon olacağından dolayı, bankalar konut kredisi çekmek isteyenlere kredi limitlerini çok düşük seviyede veriyorlar. Bu olumsuz durumlar giderilmedikten sonra, konut satışları da hareketlendirilemez, katlanarak kötüleşmeye devam eder. İndirim tiyatrosu veya Acem oyunlarıyla, Ali Cengiz oyunlarıyla bu işler olmaz. Olsaydı zaten Bizans sıkılmazdı çünkü en güzel oyunları Bizans oynardı. Dün ve bugün piyasalarda hareketli seyir oluştu. Japon Merkez Bankası'nın sürpriz kararı, demir, çinko ve alaminyum gibi riskli varlıklarda satışlar nedeniyle kayıplara yol açtı. Günün devamında ise bu kayıplar telafi edilmeye çalışıldı. Yukarıda ifade ettiğim süreçte kıymetli madenler için, altın ve gümüşte de kayıp değil kazanım elde edildi. İki gün önce söylediğim gibi, özellikle Çin başta olmak üzere, Asya piyasalarında, sürpriz kararın ardından yatırımcıların reaksiyonunu, altın ve gümüş gibi kıymetli madenlere yönlendirdi, onsaltında düşüş trendi kesilse de, kısa günlük geçici olarak, 1790 seviyesine tekrardan düşüşler olabilir. Lakin bu düşüşler sınırlı kalacağı için Türkiye'de altın fiyatları 1620 dolara düşmediği sürece olumsuz yönde etkilenmeyecek, 1620 dolar seviyesine de kesinlikle düşmeyecektir. Çünkü on saltına talep çok. Döviz kurlarında Fransa'da küçük bir miktar bozulan ekonomi ve sosyal hakların artırılması için greve çıkan demir yolu çalışanlarına hükümet ve sağ partilerden tepki geldi. Avrupa'da artan grevler nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri vatandaşların sosyal haklarını iyileştirirken faiz artırımları da tekrardan gündemde yerini aldı. Avrupa ve İngiltereden faiz artışı sinyalleri veriliyor. Özellikle Euro, Sterlin ve Dolar gibi paralarda çok yakında yukarı yönlü ataklar olacaktır. Dostlarım, Dolar alın, şu an Dolar çok ucuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.